Türkiye'nin en özgün dış politika ve güvenlik programı Briefing Odası 24'te. Nuh Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Briefing Odası'nın bu haftaki konusu Suriye İç Savaşı. Suriye'de rejim ve muhalefet arasındaki kanlı iç savaşta 3. yıla girerken son durum ne? 70 bin kişinin öldüğü ve 1 milyon kişinin komşulara sığındığı kanlı yıkım ne zaman sona erecek? Suriye lideri Beşar Esed muhalefet karşısında daha ne kadar tutunabilir? Suriye muhalefetindeki öne çıkan sorunlar neler? Suriye İç Savaşı hakkında merak edilen tüm detaylar Perşembe saat 22.15'te Briefing Odası'nda.